Arkadaşlar, adım Arzu Başaran, 40 yaşındayım. Tarih öğretmenliği okudum ve yaklaşık 12 yıl kadar tarih öğretmenliği yaptım. Eğitim o kadar çok, o kadar çok sevdim ki. Bir öğrenci nasıl yetişir? İnsan psikolojisinde hangi faktörler önemlidir? Daha iyi bir nesil yetiştirebilmek için ben psikoloji bilimi öğrenmeliyim, insan ve davranış bilimlerini öğrenmeliyim diyerek. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bitirdim ve şu anda doktora yapıyorum. Aynı zamanda birçok kişisel gelişim eğitimlerinde bulundum. Özellikle uzmanlık alanlarım hızlı okuma, çoklu zeka, kişilik analizleri, duygu ve düşünce yönetimi ve bize yansıyan, hepimize yansıyan davranış yönetimleri üzerine master programını tamamladıktan sonra kişilik analizi üzerine doktora tezimi şu anda bitirdim. Piyasaya şu an elimizde olan bir kitabımız var. Özbenliğe yolculuk ve kişilik analizleri üzerine insan karakterlerinin nasıl oluştuğu, insan kişiliğinin nasıl geliştiği ve psikolojiye dair birçok önemli tekniklerin bulunduğu bir kitap bu. Teşekkür ediyorum.